Bye. <laughs> Kalbindeki kalbimi ne olursun geri ver ben, ben böyle yaşayamam şu gönül defterinden sen adımı siliver kalbindeki kalbimi ne olursun geri ver ben, ben böyle yaşayamam şu gönül defterinden sen adımı siliver Geldin gönül tahtıma Habersizce kuruldun Felek yazmış baktıma Ben bu aşktan yoruldum Felek yazmış baktıma Ben bu aşktan yoruldum Sevgimiz aşk değilmiş, başka aşkla mutluka. Yolumuz bir değilmiş, güle güle hoşça kal. Yolumuz bir değilmiş, güle güle hoşça kal. Biz arkadaş kalalım, aşktan uzak duralım Kabul etmesene yer, hatıra defterinden Sen adımı siliver Biz arkadaş kalalım, aşktan uzak duralım Kabul etmesene yer, hatıra defterinden sen adımı siliver Geldin gönül tahtıma Habersizce kuruldun Felek yazmış vahtıma Ben bu aşktan yoruldum Felek yazmış vahtıma Ben bu aşktan yoruldum Sevgimiz aşk değilmiş başka aşkla mutlu kal yolumuz bir değilmiş güle güle hoşça kal yolumuz bir değilmiş güle güle hoşça kal sevgimiz, aşk değilmiş başka aşkla mutlu kal yolumuz bir değilmiş güle güle hoşça kal Yolumuz bir değilmiş Güle güle Güle güle Güle güle